Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Plüton'un kova burcu transitini aktaracağım. Uzun bir video olacak. Detaylıca hem Plüto enerjisinden hem Plüton'un kova burcu enerjisinden hem de Pluto oğlak burcundayken yaşamış olduğumuz deneyimlerden bahsetmeye çalışacağım. Aslında burada bir dönem kapanıyor ve yeni bir dönem açılıyor. Bireysel yaşantılarımızda bazen bunların etkilerini Anında hissedemiyoruz ama geriye dönüp baktığımızda örneğin son 15 seneye baktığımızda Plüton'un oğlak burcu geçişinin hayatımızda ne gibi dönüşümler getirdiğini fark edebiliriz. Ha keza 2044 senesine baktığımız zaman da bugünlere geri dönüp oradan baktığımız zaman da hayatımızdaki büyük dönüşüm ve değişimleri ...gözlemleme şansımız olacağız. olacak. Tabii ki Allah ömür verdiği sürece... ...bunları belki o zamanlar tartışacağız. Belki de o zamanlar bambaşka bir dünyada olacağız arkadaşlar. Son 15 yılda yaşanan değişimleri bile... ...değerlendirdiğimiz zaman... ...2044'de... ...bir anda ışınlanmak ve oradaki... ...yaşanabilecek ihtimalleri... ...tahmin etmek bile gerçekten insanı heyecanlandırıyor bazen hatta ürkütüyor. Evet e, Pluto, e, Uranüs, Neptün gibi gezegen geçişleri aslında dediğim gibi bir devri kapatıyor. Yeni bir devir açıyor arkadaşlar ve dolayısıyla o gezegen o burcun kimyasında çalışmaya başlıyor. Yani geçtiğimiz süreçte Pluto'nun oğlak burcu geçişi, Pluto'nun oğlak burcu e, yapısında, kimyasında hareketlerini e, hayatımıza dahil etti. Şimdi ise Pluto bir e, kova burcu kimyasında hareket etmeye başlayacak. Yani gezegen ve burcun birbirleriyle senkronizasyonu sağlanıyor. E, dolayısıyla o plütonik etkinin tarzı değişiyor. Yani tıpkı ay burçlarımız gibi düşünebiliriz. Yani ayı yengeç olan bir insanın e, aile kavramı, yuva kavramı ile ilişkisi. E, ki ay bizim duygularımızdır. Ama bir taraftan da e, ayı, Oğlak burcunda olan insanın e, kariyeri, geleceği, toplumsal statüsüne duyduğu zaaf ve bununla kurmuş olduğu duygusal bağ arasındaki fark ile de ilişkilendirilebilir. Aslında temelinde ay yine aydır ama e, hangi burçla ilişkilendiriliyorsa o yapıda e, bir e, kimliği de açığa çıkarıyor. Evet, Plüto 23 Mart 2023 tarihinde Kova Burcu'na girecek. 2023 Burç yorumlarında zaten bahsetmiştik arkadaşlar. Ee, sırasıyla Satürn'ün Balık Burcu transiti, e, akabinde yine Jüpiter'in geçişine dair de videolar paylaşacağım. Ama zaten Jüpiter'in Koç Burcu geçişine dair Mayıs ayında bir video paylaşmıştım. Ee, Jüpiter'in etkilerinden ise aslında bu e, dönemsel etkiyi anlayabilmek, yani kolektif etkiyi anlayabilmek adına, Plüton'un geçişi oldukça önemli. Ee, ancak tabii 23 Mart'ta Kova burcuna geçen Plüton'un 11 Haziran'da tekrar retro hareketiyle beraber Oğlak burcuna girdiğini görüyoruz. Yani e, birkaç derece kadar ilerleyecek. 23 Mart e, tarihinden itibaren Plüton 1 ya da 2 derece kadar ilerleyecek arkadaşlar. Akabinde tekrar 21 Ocak 2024 tarihinde e, Kova burcuna geçecek. Yani tam anlamıyla geçişinin aslında 2024 senesinde olacağını söyleyebiliriz. Ama haritanızda 0 ila 5 derece arasında, 0 ila 3 derece arasındaki gezegenler Plüton'un bu Kova Burcu geçişinden yani 23 Mart'taki geçişinden de etki alacaklardır. Hatta 11 Haziran'da tekrar Oğlak Burcu'na geldiği zaman bu Oğlak Burcu'nun son dereceleri olan ee, yine 2023'ün başlangıcı ve 2022'nin sonlarında yaşanan olayları da yeniden gözlemlemek, yeniden değiştirebilmek ve güncelleyebilmek şansımızda olacak. 20 yıllık bir Plüton transiti başlıyor arkadaşlar. Ee, 2044 senesinden bahsediyoruz. Tabii ki e, 2044'e şu an baktığımız zaman çok uzak gibi gözüküyor. Ama e, gerçekten zamanı da artık çok hızlı bir şekilde aktığı bir süreçten geçiyoruz. Zamanın artık yapı değiştirmeye başladığı bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Plüton'un bu geçişiyle beraber kova burcu bilgisi çok daha yayılmaya başlanacaktır. Yani oğlak burcu döngüsünden ki biliyorsunuz 2020-2019 senelerinde Satürn'ün geçişi, Jüpiter'in geçişiyle beraber oğlak vurgusunu çok yoğun bir şekilde yaşadık. Güç, iktidar, meslek... Devletler, yönetimler, yönetimlerin baskısı, bazı kısıtlamalar, engellemeler, satürnyen etkiler yaşadık aslında. Plüto'nun oğlak burcu geçişi, satürn etkisini de bir bakımı hayatımıza dahil etti. Şimdi ise Plüto'nun kova burcu geçişi, Uranüs etkisinde beraberinde getirecek arkadaşlar. Yani devrim etkisini de Plüto'nun getireceğini söyleyebilirim. Nasıl ki Plüto oğlak baskı, sınırlama, gecikme veya bir şekilde mücadele çalışmak azim getirdiyse Plutokova süreci de devrim yenilik bilim sosyallik kitleler kitle iletişim araçları sosyal medya internet bilişim bilgi bunlarla ilgili dönüşümler getirecektir. Yani çok e, tuhaf, ilginç buluşlar hayatımıza dahil olacaktır. Teknolojide büyük ilerlemeler hayatımıza dahil olacaktır. E, kitlesel hareketler, devrimler, halklar, e, topluluklar, birlikler, e, herkes birliğini bulmaya başlayacaktır arkadaşlar. Yani bireysel bir e, hareketten ziyade, bireysel hedeflerden ziyade herkesin ait olduğu bir e, Kitleyi bulma çabası Plüton'un burcu transiti ile beraber çok daha aktif bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yine hümanizm, eşitlik, ırk, dil, din, renk ayrımı gibi kavramlar noktasındaki algılarımız ve yargılarımızın da büyük oranda değişeceği bir süreç olacağını genel manasıyla söyleyebiliriz. Öncelikle biraz Plüton'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Plüton'un yapısını... Daha net bir şekilde algılayabilirsek çok daha kolay bir şekilde bu dönüşümleri nasıl vuku bulacağını idrak edebiliriz diye düşünüyorum. Pluto gezegeni 1930 yılında keşfedilmiştir arkadaşlar. Neptünden sonra keşfedilen bir gezegen. Özellikle Uranüs'ün keşfedilmesiyle beraber aydınlık, devrim, yenilikler gelirken akabinde Neptün'ün keşfedilmesiyle beraber biraz daha idealist, biraz daha hayalperest bir süreç aktif olmuş. Plüto'nun keşfedilmesiyle beraberse artık güç ve büyük dönüşümler hayatımıza dahil olmaya başlamış arkadaşlar. Plüto aslında Akrep Burcu'nun, modern astrolojide Akrep Burcu'nun Yönetici gezegeni ve 8. ev tarafından yönetilmektedir. 8. ev en genel manasıyla ölüm ve dönüşüm evidir. Dolayısıyla Plüton ölüm, dönüşüm ve içimizdeki büyük gücü sembolize eden bir gezegendir. Tabii ki burada ölüm, gerçek manada ölüm veya metaforik anlamda ölüm anlamına da gelebilir. Çünkü esasında bizler bir ömür içerisinde birden fazla kez Ölüm ve yeniden doğuş deneyimini yaşayabiliyoruz. Bunu tabii ki metaforik anlamda düşünmek lazım. Öldüm ve yeniden doğdum dediğimiz büyük dönüşümler, büyük başlangıçlar ve tam dibe vurmuşken yeniden üzerimize silkeleyip ayağa kalkma gücünü kendimizde bulabilmemiz aslında Plütoyla ile oldukça ilişkilendirilebilir ve kafamızda bu şekilde plütonik etkiyi oturtabiliriz. Sümerler zamanında ortalama e, 7000 yıl önce Plüton keşfedilmiş ve e, ayda dahil olmak üzere 11. gezegen olarak adlandırılmıştır. Tabi biliyorsunuz bilim camiasında Plüto bir gezegen mi, bir cüce gezegen mi, Plüto var mı, yok mu, nasıl değerlendirebiliriz, gezegen sınıflandırmasını alabilir miyiz gibi tartışmalar da haslı olmuştu ve e, 2006 senesinde e, Plüto gezegen olma baskından çıkarılmıştı tabii ki astrolojik anlamda bizler bunları hiçbir zaman değerlendirmeye almamış olsak da NASA'nın bu şekilde bir değerlendirmesi vardı. Ancak 2009 senesinde NASA direktörünün yaptığı açıklamayla yeniden Plüton'un gezegen kategorisine alındığını belirttiği bir söylemi var ve Plüto da bir cüce gezegen sıfatıyla yine aramıza tekrar kabul edilmiş. Yeniden aramıza katılmayı başarmış bir gezegen arkadaşlar. Tabi Plüto küçük bir gezegen uzak bir gezegen ancak e, astrolojik anlamdaki etkileri oldukça güçlü ve yoğun. Yüz ölçümü büyüklüğü çok küçük olsa da aslında yoğunluğu bir o kadar fazla olan bir gezegen arkadaşlar. En katı ve en soğuk gezegen Pürüto gezegeni olarak e, gösterilmiş. Aslında bu bakımdan e, ölümle de e, ilişkilendirilebilir. Biliyorsunuz bir insanın bedeninin ölüm deneyimini yaşadıktan sonraki hali e, o bedenin en katı, en sert ve en soğuk halidir. E, dolayısıyla buradan da aslında ölüm ve dönüşüm gezegeni olduğunun ispatını e, ufak bir e, sağlamayla yapabiliriz. Plüto esasında hangi özellikleri çalıştırır diye baktığımız zaman başkalarıyla alakalı konular. 8. ve Akrep Burcu teması. Başkalarına destek olmak, başkalarından destek görmek. Birinin ölümü, birinin dönüşümü, birinin hayatında yaşanan... Büyük gündemlerin bizim üzerimizdeki tesirleri yine plütonik etkilerdir arkadaşlar. Yani e, örneğin e, çok sevdiğimiz bir yakınımız vefat eder ve ondan sonra hayatımızda ciddi bir dönüşüm yaşanır. Bu yine plütonik bir etkidir. Veyahut e, eşimiz iflas eder e, ondan sonra onun hayatının. E, borçlarının e, veya sıkıntılarının ceremesini çekmeye başlarız. Bu yine Plütonik etkidir ve 8. ev ile ilişkilidir. Tutkularımız, arzularımız, ihtiraslarımız, derin isteklerimiz yine Plütonik etkileri gösteren bir e, temadır. E, özellikle büyük bir tutkuyla çıkılmış yol, büyük bir ihtirasla çıkılmış yol. Ki 8. bizim aslında çok sevdiğimiz evler değil çünkü dönüşümü getiriyor zorlukları getiriyor hangi alandan hangi yolla dönüşeceğimizi gösteriyor hatta bazen ölüm şeklimizi ölüm biçimimizi veya öldükten sonraki hayatımızı yani öldükten sonra bırakacağımız izleri dahi 8. ev kapsamında değerlendirebiliyoruz burada özellikle miras konuları evlilikle alakalı konular Eşin maddi durumu, eşin kayıpları, aynı zamanda ailevi meseleler, derinde saklı kalan sırlarımız, gizli duygularımız 8. ev ile ilişkilidir. Yine ölüm benzeri deneyimler, güç uygulayabilmek, gücü kullanma biçimimiz, manipülasyonlar, kıskançlıklar, saplantılar, obsesyonlar orantısız güç uygulamak veya bize uygulanan güçler kin intikam, kıskançlık haset başkalarına müdahale etmek başkalarının müdahalesine uğramak paranoya dayatma baskı ve aslında manipülasyon yeteneğimizi doğru bir şekilde kullanıp insanları yönlendirebilmek süper güç Gerçekten öldüm ve yeniden doğdum dedirtebilecek büyük bir güç. Gizemler, sırlar, okült konular, spiritüel konular, e, e, psikolojik deneyimler, paranormal paranormal deneyimler. E, bununla beraber e, iz sürmek, araştırmak, dedektiflik yine 8. ve plutonik etkilerdir. Fokuslanmak, derin konsantrasyon. Fokuslanmak. E, Derin tutku, yine plutonik etkiler 8. ev e, ve akrep teması ile ilişkilidir. Azim, cinsellik ama derin bir cinsellik, erotizm, e, özel zevkler, ikna kabiliyeti, e, küçük resimden büyük resmi çıkarabilmek, puzzle'ın parçalarını bir araya getirebilmek, büyük servetler, gizli örgütler, gizli yönetimler yine 8. ev ile ilişkilidir. Antik Hades aslında Plüto ile ilişkilendirilmiş bir tanrıdır. Hades yeraltı tanrısı olarak kabul edilen bir tanrı, özellikle Roma mitolojisinde. Hades'in zengin, gizli çok fazla ortalıklarda görünmeyen yeraltı dünyası zaten daha çok 8. ev akrep teması, Plüto, yeraltı dünyası ve mafyalarla da ilgilidir arkadaşlar. Dediğim gibi gizli örgütler, gizli topluluklar, gücü elinde bulunduran kitleler yine Plüto ile ilişkilidir. Bununla beraber bir şekilde göz önünde olmamasına rağmen insanları yönlendiren, kitleleri yönlendiren, baskıyı ve manipülasyon tekniklerini çok iyi kullanabilen. Aynı zamanda 8. ev insanların zihinlerini okuyabilmek, insanların ihtiyaçlarına göre onlara bir sunum hazırlayabilmek ve insanları yönlendirirken aslında o insanların yönlendirildiğini düşünmeyecekleri kıvamma getirerek e, bir şekilde e, yönetimi sağlamak gibi temalar yine Plüto ile ilişkili yani burada özellikle e, plüton'un kova burcu transiti ile beraber kitleleri yönlendirmek datalar veriler bilgiler e, hepimizin bugün kullanmış olduğu sosyal medya hesapları e, iletişim araçları e, buradaki biriken datalar bilgiler bu dataların ve bilgilerin Bizleri belli gruplara, belli kitlelere, belli kategorilere ait konumlandırma içerisinde nasıl yönetileceğimiz konusunda aslında gücü elinde bulunduran veya bulundurmak isteyen grupların, kitlelerin, toplulukların bu yetkiyi artık kullanma zamanı olarak da değerlendirilebilir. Yani Pluto, Kova Transit ile beraber insanların kategorize edileceği, bu kategorizasyon işleminin de aslında bu insanların bilgi durumu, bu insanların zaafları, bu insanların gizli e, tutkuları, arzuları, herkesten sakladıkları e, gibi kavramlardan yola çıkılarak insanların hem zaaflarından hem de derin istek ve tutkularından bir şekilde e, yakalanma ihtimalinin olduğu ve bunların e, güç olabileceği, yani bilginin bu bilginin ve bu bilgiyi elinde bulunduranların çok güçlü olacağı bir süreçten de bahsedebiliriz arkadaşlar. Evet dedik ki Hades ve yeraltı tanrısıyla da ilişkilendirilmişdir pürüto etkileri. Evet pürütonik etkilerden bahsederken Orta Doğu'da Anka kuşu olarak kabul edilen simurk. Zümrütü Anka kuşu batıdaki ismiyle ise e, Fenix kuşunun hikayesinden de bahsetmek istiyorum. Belki bir çoğunuzun bildiği bir hikayedir. O yüzden çok fazla uzatmayacağım. E, Simurg'un çok bilge bir kuş oldu. Ve diğer kuşların Simurg'un bir gün kendilerini kurtaracaklarına olan inancı ile ilişkilendirilen bir hikayedir. Arkadaşlar bir gün Simurg ortadan kaybolur. Ve diğer kuşları tabii ki bu durum endişeye e, sevk eder. Evet. İçlerinden bir tanesinin Simurg'un kanadından bir tüy bulması ile beraber Simurg'u bulmak üzere bu kuş sürüsünün yolculuk hikayesidir aslında. E, bu hikaye. E, tabi burada Simurg'un yaşadığı düşünülen efsaneye göre Kaf Dağı'na ulaşmaya çalışılan bir yolculuktan bahsedilir. Ancak bu yolculuk çok da kolay bir yolculuk değildir. Oldukça çetin ve zorludur. Ve Kaf Dağı'na ulaşmak için 7 tane vadiyi de bu kuş sürüsünün aşması gerekiyordur arkadaşlar mitolojiye göre. Burada tabi yola çıkan kuşlardan e, yorulanlar, geride bıraktıklarını düşünüp vazgeçenler e, bu Yolculukta artık devam edemeyecek noktaya gelenlerle beraber yavaş yavaş bu sürüdeki kuşların sayısının da azaldığını anlatır hikaye. Burada aşılması gereken bu yedi vadi ise istek, aşk, marifet, istisna, tevhid, hayret ve yokluk vadileridir. Kuşların uçmaları ile beraber Kaf Dağı'na vardıkları zamanki ki Yol arasında oldukça uzun ve zorlayıcı bu vadileri geçtikten sonra yalnızca 30 kuş kalmıştır arkadaşlar geriye. Ve e, bu 30 kuşun ismine ise Simurg adı verilmiştir. E, Farsça Si e, 30 anlamına gelirken murk ise kuş anlamına gelmiştir. Yani Simurg 30 kuş e, anlamına gelmektedir. Kelime anlamı olarak baktığımız zaman. E, ve e, en son e, Simurg'un yuvasını buldukları zaman yani o bilge kuşun yuvasını buldukları zaman aslında bu kuşlar fark ederler ki Simurg tam da kendileridir. Ve e, aradıkları kurtarıcı, aradıkları sultan, aradıkları e, güç kendileridir. Ve e, aslında bu e, yedi vadiyi aşarak gerçekleştirmiş oldukları yolculukta kendilerini bulma yolculuğudur. Dolayısıyla e, buradan e, kıssadan hisse bu dönüşüm yolunda Öldüm, öldüm, yeniden dirildim. Bana bu yapıldı, bana şu yapıldı, benden bunlar alındı dediğimiz noktalarda aslında bu hikayenin tamamı kendimizi bulma yolculuğumuzdur. Gezegenler, insanlar, olaylar, kişiler tam anlamıyla bize en uygun şekilde bizim kendi tekamülümüzü gerçekleştirebileceğimiz biçimde, koşulda ve zaman içerisinde Karşımıza çıkan deneyimlerdir. Tabii ki Pluto bu deneyimleri en sert şekilde gösteren ve en çok e, sonunda güçlenerek çıktığımız e, gezegendir arkadaşlar. Bu bir yeniden doğuş hikayesidir, bu küllerinden doğma hikayesidir. Hikayenin sonunda yine e, aynada göreceğimiz kişi e, bizzat kendimiz olacağız. Ama tabii ki burada özümüz, özümüze ulaşmak için e, gittiğimiz yollar. Bazen özümüzden saparak kendimizi bulma yolculuğumuz yine aslında tam anlamıyla bu hayat yolculuğunun ta kendisidir. Yani dönüşüm, ölüm ve küllerinden doğmak Plüto ile ilişkilidir arkadaşlar. Dönüşüm hiçbir zaman sancısız olmayacaktır ve dönüştükten sonra geriye dönmek de mümkün değildir. Yani bu bir tür başkalaşımdır. Artık yeni bir siz inşa sürecidir. Dolayısıyla eski zaaflar, eski korkular, eski güçsüzlükler ve zayıflıklar da bizimle beraber olmayacaktır. Bunu özellikle önümüzdeki yıllarda haritanızın Kova burcu hangi evde ise bu alandaki gücü elinize aldığınızı hissedebilirsiniz ve geçtiğimiz süreçten sağlamasını yapmak isterseniz Oğlak Burcu'nun yönetmiş olduğu alanlarda bu sağlamayı yapabilirsiniz. Ve ölüm dedik hem gerçek anlamda hem de metaforik anlamda ölüm de Plüto ile ilişkilidir. Özellikle zehirlenmeler, suikastler, saldırılar, gerçek manada hayatı kaybetmek, yok oluşlar, ölüm ve yeniden diriliş. Ölümden sonraki olaylar yani servet, miras meseleleri, cenaze işlemleri, ölüm sonrası deneyimler, yine psikolojik deneyimler, plüto ile ilişkilidir arkadaşlar. Hakeza, ortaklıklar, ortaklıkların dağılması, evlilikler, evliliklerin dağılması, evliliğin dağılmasından sonraki süreç, nafaka, tazminat, velayet gibi meseleler. Ortaklığın, şirketlerin batışından, dağılışından sonraki meseleler, hisselerin paylaşılması, iflas bununla beraber paylaşım, hisse paylaşımları gibi temalar yine Plütonik etkilerdir arkadaşlar. Evet tabi Plüto bir kolektif gezegendir ve genelde etkileri kolektif alanda hissedilecektir. Özellikle kova da kolektif etkinin en yoğun olduğu burçtur ve bu iki etkiyle beraber bu enerjilerin büyük bir çapta, büyük bir kitleyle büyük bir zaman diliminde meydana geleceğini de söyleyebilmek oldukça doğaldır. Plüto kova burcundayken özellikle kitleler oldukça önemli bir hale gelecek demiştik. Kendini kaptırmak, hedefe kitlenmek, hedef odaklı yaşamak, full konsantrasyon sağlamak yine plütonik etkilerdir arkadaşlar. İkna etmek, manipüle etmek, hatta müdahale etmek, kontrol etmeye çalışmak yine plütonik etkileri sembolize etmektedir. Sır ve gizemler yine plütonik etkilerin başında gelir. Arkadaşlar yani sakladığımız alanlar, gizlediğimiz alanlar yine Plüto ile ilişkilendirilir. Bilhassa Plüto'nun Kova Burcu geçişiyle beraber kitlelere yön vermek, yönlendirmek, propagandalar, bir çeşit manipülasyon tekniği ama kitleleri yönetebilecek teknikler ön plana çıkacaktır. Devleti yönetenler ama devleti yönetenlerin aslında temelinde gizli kalan örgütler, kuruluşlar ...daha da etkin bir hale gelecektir. Ee, dediğim gibi gruplaşma daha da artacaktır. Topluluklar daha çok vurgulanmaya başlanacaktır. Ee, aynı zamanda bilgi, bilgiye olan inanç kendine katabildiğin değer, insanlığa katabildiğin değer, kolektife sağlamış olduğun katkı çok daha önemli bir hale gelecektir arkadaşlar. Yani Plüto e, kovaya geçtikten sonra bireysel anlamda elde etmiş olduğumuz kariyerin ve gücün herhangi bir anlamı olmayacaktır. Plüto oğlak e, zamanındaki gibi düşünmek bizi ciddi bir handikapa sürükler arkadaşlar. Plüto kova burcuna geçtikten sonra geçtiğimiz 16 yılda elde etmiş olduğumuz bireysel gücü kitlesel enerjiye çevirebilmemiz ve gerçekten samimi bir niyetle bütünün hayrına olan adımlar atabilmemiz önemli olacaktır. Aksi halde bireysel anlamda elde etmiş olduğumuz gücün herhangi bir değeri olmayacaktır, herhangi bir yeri ve konumu da olmayacaktır arkadaşlar. Yani o bireysel güce, o kendimizi Tanrı olarak ilan ettiğimiz alana ihtiyacımız olmayacaktır ve o alanın artık herhangi bir işlevi de bulunmayacaktır. Dolayısıyla burada bireysel anlamdaki gücümüzün, yetkimizin, kudretimizin bir şekilde kolektife hizmeti, hayrı amaçlaması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde özetleyebiliriz. Kitlesel araçlar, özellikle halkla ilişkiler, topluluklar, halklar çok daha önemli bir hale gelecektir. Bu etkilerle beraber bununla beraber tabi Plüton'un karanlık bir yönü de var arkadaşlar yani gücü kimin elinde tuttuğuyla oldukça ilişkili bir gezegen yani kitleleri yöneten iyi ve kötü ışık ve karanlık eş zamanlı olarak büyüyecektir Plüton'un Kova Burcu transite esnasında ve buradaki en büyük güçte aslında en büyük kitleye sahip olan ve bir Kolektife en çok katkıyı sağlamaya çalışan veya kolektife en çok zarar vermeye çalışan ve aslında e, kitlerin neye ihtiyacı olduğunu, neye zafı olduğunu bilenler olacaktır arkadaşlar ve zaten bununla alakalı çalışmalarda bence çok daha gözle görülür hale gelmeye başlanacaktır diye düşünüyorum Plüton'un Kova Burcu transiti esnasında. Tabii yine e, ulaşım vasıtları ile alakalı büyük e, yollar kat edilebilir uçak. Daha çok uçarak seyahat etmek, belki farklı araçlar, elektrikli araçların artık tam anlamıyla e, dünyaya yayılması ve diğer e, araçların belki de e, tam anlamıyla piyasadan kalkması gibi temalar e, Prütokova transit esnasında aktif olacaktır. E, ulaşım çok daha hızlı bir hale gelecektir. E, ulaşımda... E, Rose sahibi insanların yetkinliği daha da artacaktır ve e, havayolu şirketleriyle ilgili konularda gündeme gelecektir. Tabi bazı uçak kazaları, bazı kitlesel e, saldırılar, propagandalar e, daha mümkün arkadaşlar Protokova Burcu transiti içerisindeyken. Tabi aslında bunu e, 20 yıllık bir döngüye yaydığımız zaman çok daha beklenmedik bir senaryo değil ama yaşanan olayların büyüklüğü, kitlelerin büyüklüğüyle ilişkilendirileceği için bu tarz olayların çok daha... Büyük bir e, çapta meydana gelme ihtimali de vardır. Yani e, çok da hoşumuza gitmese de işte büyük patlamalar, büyük kazalar e, ve büyük manipülasyonlar, saldırılar, hava yoluyla belki de gerçekleşecek bazı eylemler e, mümkün olabilir. Özellikle burada oksijenle alakalı da, hava ile alakalı da ciddi değişim ve dönüşümler Plüton'un Kova burcu transit esnasında hayatımıza dahil olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bununla beraber... E, Tabi cinsellik algısının elin ve dişil prensiplerin de oldukça değişeceğini düşünüyorum. LBGT'nin daha çok yaygınlaşabileceği veya farklı cinsiyetlerin de ortaya çıkabileceği bir süreç etkin olabilir. Burada tabii ki buna yönelik çalışma yapanların da hızlanacağı bir sürecin içerisine girebiliriz arkadaşlar. Artık dediğim gibi din, dil, ırk hatta cinsiyetin bile olmadığı düşünüyorum. Tam anlamıyla bir eşitliğin sağlanmaya çalışıldığı bir sistem kurulmak istenecektir. E, Plüton'un Kova Burcu transil ile beraber, bunun için çok daha e, rahat bir zeminde. Oluşacak gibi gözüküyor açıkçası bakıldığı zaman yani aslında bireysel anlamda bizlerin ne konumda olduğumuz değil de kitlesel anlamda insanların, toplulukların, kitlelerin ve halkların ne noktaya geleceği amaçlanacağı için yani 2044'de gözler dikileceği için kısa vadeli ve küçük ölçekli yatırımlardan ziyade büyük hedefler ve büyük adımlar atılacaktır gibi gözükmekte. Medya, medyanın gücü çok daha etkin olacaktır arkadaşlar. E, sosyal medya çok daha etkin bir şekilde kullanılmaya başlanacaktır. Ve yeni sosyal medya, medya mecraları, özellikle buradaki tabii sosyal medya mecralarının daha çok kişisel verilerin, bilgilerin, datıların e, toplanmasına ilişkin ağır şart ve sözleşmeleri olabilir. Zaten aslında bugün kullanmış olduğumuz sosyal medya hesaplarının da e, bizim bilmediğimiz, çok da fazla ilgilenmediğimiz, okumadığımız birçok ağır e, o aydınlatma metinlerini okumadan e, kabul ettiğimiz şartları var. Vardır. Burada aslında bizim bize özel bir takım bilgileri, dataları paylaşmayı kabul ettiğimiz bazı şartlarla muhatap olduğumuzu belki de Plüto'nun bu kova burcu ile beraber fark edebiliriz arkadaşlar. Bu bireysel dünyamızdan çıkıp nasıl bir durumun içerisinde olduğumuzu artık fark etmeye başlayacağımız bir süreçte etkin olacaktır. Yine cinselliğin de boyut değiştireceği, cinsel eğilimlerin de boyut değiştireceği bir süreçten bahsedebiliriz. Bazı tabuların ciddi anlamda yıkılmaya başlanacağı, özellikle eski ve dogmatik fikirlerin artık işlevsel olmayacağı, yani sorgulanmayan bilginin bilgi olmayacağı bir süreçten geçeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Plüto oğlak Burcu transitindeyken biraz daha diktatör enerjilerin aslında gücü ve hakimiyeti mümkündü. Burada özellikle bu böyledir dendiği zaman herhangi bir sorgulama herhangi bir karşı çıkma herhangi bir e, e, nasıl diyeyim karşı tepki geliştirebilme imkanı bulunmamaktaydı insanların veya insanların böyle bir yönelimi de yoktu ama Plüto kova burcu transitindeyken soruların cevapsız kalacağı sorgulanmayacağı ve herhangi bir mantık ...temeline dayanmayan hiçbir şeyin geçerli olmayacağı ve kabul edilmeyeceği bir süreçten bahsedebiliriz. Tabii ki burada birçok öğreti de gözden geçirilecektir. Yani gerek dini öğretiler, gerek ruhsal öğretiler, gerek toplumsal öğretilerin aslında neden bu şekilde olduğuna dair... ...sorguların çok daha artacağı bir süreçten geçeceğimiz için burada bilginin temel kaynağına ulaşmak ve bilginin doğrulamasını sağlamasını yapmak... Ee, bu soruları kendi içerimizde e, cevaplayabilmek veya diğer insanlara aktarabilmek çok daha önemli bir hale gelecektir. Yani bu budur ve bu şekilde olmalıdır. Siz de bu şekilde yapacaksınız gibi bir tavrın yani diktatörce bir tavrın veya dogmatik bir tavrın artık işlevsel bir tarafı olmayacaklar arkadaşlar. Özellikle tabi bu dönemde 2000 senesi civarında doğan çocukların da e, bu döngünün sonunda e, 20'li yaşlara geleceğini düşünecek olursak bu çocukların artık bu bilgilerle ...bu düşüncelerle veya bu kurallarla herhangi bir şekilde ilerleyemeyeceği ve burada bilhassa bilginin ve bilgiyi yorumlama kabiliyetinin farkını kapatmak adına bir önceki neslin yani bu nesli doğuran, büyüten neslin bu alandaki düşüncelerini güncellemesi. Ve en azından okuması, öğrenmesi, tartışması, konuşması ve bazı konuları sorgulamaktan imtina eden, bazı konuları e, incelemekten imtina eden o e, dogmatik tutumunu da tamamen bırakması gerekecektir. Aksi halde zaten büyük bir kuşak çatışması da e, her zamankinden çok daha büyük bir kuşak çatışması da bu dönemde kendisini gösterecektir diye düşünüyorum. Evet biraz toparlayacak olursak 2023 mart ayında Plüto Kova burcuna geçiyor ancak tam anlamıyla geçişi 2024 senesine ulaşıyor arkadaşlar. Plüto'nun Güneş sistemindeki bir tur tamamlayışı 248 sene sürüyor ve en son Plüto 1778 ve 1798 yılları arasında kova burcunda bulunmuştum. Ee, burada o yıllara geri dönüp baktığımız zaman e, büyük bir değişim süreci olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Amerika Anayasasının hazırlandığı süreç Plüto Kova burcundayken meydana gelmişti. Halk kavramı vurgulanmıştı. E, kova burcu aslında halk ve kitleler, insanlar, topluluklarla ilişkilidir. Temel manasıyla bakıldığı zaman burada anayasal hakların e, topluluklara sunulması ee, özellikle e, monarşinin e, arka plana atılmış atılışı e, Plüton'un Kova Burcu geçişiyle beraber ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla e, Plüto Kova Burcunda ilerlerken halkların ön planda olduğu sistemlerin yükseleceği ancak monarşinin e, tek adam e, veya tek e, kitlenin ön planda olduğu sistemlerin ise yavaş yavaş zayıflayacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Aslında Plüto oğlak transiti bu anlamda gücü tek elde bulunduran sistemlerin daha güçlü bir hale gelmesine de katkı sağlamıştı arkadaşlar. Evet halk, halkın temsilcileri, vekilleri, valiler, yerel yönetimler, politikacılar, siyasiler aslında temel vazifelerinin gerçekten oradaki vatandaşı, oradaki topluluğu kendisine oy veren, Kişileri temsil etmek olduğunu anlamaya başlayacaklar. Yani bir nevi halkın daha çok söz sahibi olmaya başladığı bir süreçten geçilecek arkadaşlar. Ama tabii ki bu döngüye geçilirken her zaman öncesinde bazı sancılı süreçlerde yaşanabiliyor. Yani büyük devrimler, büyük anayasalar, büyük siyasi değişimlerde ne yazık ki tabii ki öncesinde bir takım bedeller de ödeniyor. Evet, Kova burcundaki Plüto geçişi, özellikle bireysel iradelerin toplu ve toplu yakın şekilde, kolektif şekilde ilerleyişini gösteren bir aktivasyon. Burada özellikle bireysel anlamda güç kazanmak yerine, ait olduğumuz çevreyi bulmak, kendi kabilemizi bulmak ve o kabileyle beraber sesimizi çıkarabilmek önemli olacaktır. Bununla beraber benlik algısından biz algısına ulaşabilmekte her zamankinden çok daha önemli. Yani aslında herkesin bireysel yeteneklerinin topluluk içerisinde o topluluğun amacına hizmet eder vaziyette ön plana çıkması e, temel mottodur. Bu, bu, bu bağlamda baktığımız zaman özür diliyorum. E, aslında e, o topluluğun içerisinden sıyrılmak değil de o topluluğun temel amacını yerine getirmek adına kendi e, varlığını bir hiçliğe, feda etmek olacaktır. Yani büyük bir ülkü uğruna, büyük bir ideal uğruna, büyük amaçlar için kendini feda etmek, kendi yeteneklerini o amaç, o kitle, o topluluk, o ideal için kullanmak anlamına gelir arkadaşlar. Yani bu benlik algısından, bu egoizmden sıyrılmak önemli olacaktır. Plüton'un kova borcu geçişiyle beraber. Evet, bununla beraber ne gibi etkileşimler olabilir baktığımız zaman. Ee, dediğim gibi e, idealler, hedefler, stratejiler çok önemli olacak. Yani hangi strateji uzun vadede sonuç getirebilir, e, hangi ideal e, üzerine çalışılabilir, bu çalışma esnasında kimler destek olabilir, kimlerle beraber ilerleyiş sağlanabilir. Bu kavramlar daha önemli bir hale gelecektir. E, Tabi Plüto genel manasıyla hayatımızda işe yaramayan, bizi artık ileriye taşımayan konuları temizleyip süpürüp götürecektir. Ve bunlar bir daha gelmemecesine hayatımızdan gidecektir. Plüton'un bu geçişi tabii ki hangi alandaysa bu alandaki etkileşimler yoğun bir şekilde yaşanacaktır. Biraz sonra burçlara ilişkin yorumları da paylaşacağım arkadaşlar. Orada detaylı bir şekilde aktaracağım. Pluto hangi evinizden geçecek, nasıl etkiler getirebilir, hangi evlerinize görünüm yapar bunları aktarmaya çalışacağım. Burada işe yaramayan konular varsa... Eğer biliyorsanız, farkındaysanız kendi kendinize bırakmanız daha faydalı olacaktır. Çünkü Plüto girdiği alanda artık tuzla buz etkisi yaratıyor arkadaşlar. Yani orada sadece geriye tozlar, <gülüyor> tuzlar kalıyor. O yüzden etkisi biraz sert açıkçası. Yani Uranüs'ün nasıl ani bir elektrik etkisi varsa Plüton'un da yıkım etkisi vardır. Yani dönüştürme etkisi vardır arkadaşlar. E, kova burcu biliyorsunuz, e, hava burcu, e, hava iletişimle ilgili bir e, elementtir buradan baktığımız zaman. Terazi burcu, ikizler burcu ve kova burcu aslında iletişim ve sosyallikle ilişkili burçlardır. Bu anlamda iletişimle alakalı da büyük e, dönüşümler yaşanacağını söyleyebiliriz. Teknoloji ile alakalı büyük dönüşümler yaşanacağını söyleyebiliriz. E, özellikle... Ee, bu anlamda kova teması ilerici bir temayla ile Plüto'yu ilişkilendirdiğimiz zaman Plütonik etkilerin o derin bilgi, okült bilgiler e, ve e, insanların sırları, gizemleri, derininde kalan konular yani travmalarla ilgili, e, geçmişlerle ilgili, geçmişteki travmalarımızla ilgili, e, bununla beraber e, düşüncenin ve bilginin akışıyla ilgili, ee, çok farklı metotlar e, ön plana çıkabilir arkadaşlar. Örneğin eş zamanlılıkların çok artacağı, telepatik mesajların çok artacağı, bununla alakalı belki de bazı teknolojilerin kurulacağı, ee, bir düşüncenin bir yerden bir yere ulaştığı, bugünkü teknolojiye baktığımız zaman dünyanın öbür ucuna e, bir tıkla ulaşabildiğimiz sistemin ötesinde aklımızdan ve zihnimizden geçen konuların e, bütün dünyaya çok daha hızlı bir şekilde yayıldığı bir etkiden bahsedebiliriz. Yani bu anlamda düşüncelerimiz konuşmalarımız çok daha etkin bir hale gelecektir. Ve burada bence zaman çok daha hızlı bir şekilde çalışacaktır. Organizasyonlar, topluluklar, konseyler, gruplar çok daha etkin bir şekilde çalışacak demiştik. E, Tabi burada Satürn'de aslında Uranüs'ten sonra Kova burcunun klasik anlamda yönetici gezegeni biliyorsunuz. Uranüs modern yönetici. Satürn ise klasik geleneksel astrolojideki yönetici gezegenimiz. Dolayısıyla burada aslında Pluto oğlağı da ufak bir vurgu var. Çünkü oğlak burcu tam anlamıyla satürnyen bir enerjidir. Belki de bu dönemde o satürnyen enerjiyle güç ve hakimiyet sağlamış insanlar yani Pluto oğlak burcundayken güçlenmiş insanların Artık bazı reformlar getirmesi, güncellemeler getirmesi gerekecek arkadaşlar. Yeni anlayışlar getirmesi gerekecek. Kitleye hitap edebilmesi gerekecek. Yani tahtında, saltanatında keyifle oturan e, bir zamanların padişahları ve kralları gibi olmaktansa e, topluma karışıp toplumun isteklerini e, göz önünde bulunduran ihtiyaçlara göre yeni bir sistem benimseyen e, liderler, yöneticiler politikacılar ön plana çıkmaya başlayacaktır arkadaşlar. Evet, Plüto her zaman çürümüş olanı yıkar ve yeniden inşa eden yeni bir yapılanma sürecidir aslında. Tam anlamıyla bir yıkım ve inşaat sürecinden bahsediyoruz dedik. Burada 2008 yılından bu tarafa Plüto oğlak burcundaydı arkadaşlar. Özellikle bu dönemde haritanızın oğlak burcu alanlarını teyit edin lütfen. Yani Biraz sonra zaten burç burç yorumladığım zaman aktaracağım ama 2008'den bu tarafa gelen o büyük dönüşüm yıkımlar, kayıplar, feda edilenler sıkıcı tutun, tutunulan konular. Bunlarla ilgili yaşamış olduğumuz özellikle ön planda olmak için göz önünde olmak için çaba sarf ettiğimiz alanlar güç elde etmek için çaba sarf ettiğimiz alanlarda. Hangi dönüşümleri yaşadık? Şimdi ise kova Burcu'na geçiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz süreçte deneyimledik. Hem Ay düğümlerinden, hem Satürn geçişinden, hem Satürn Uranüs karesinden. Yani Uranüs'ün Boğaburcu deneyiminden. Bu tarz kolektif gezegenlerin sabit burçlarda ilerleyişi çok daha zor oluyor. Çünkü haritalarımızda sabit burçların bulunduğu alanlar. Yani evet haritasında sabit element fazla olan insanlar var ama. Hepimizin haritasında sabit olduğumuz alanlar var. Örneğin Boğa, Akrep, Kova ve Aslan Burcu'nun bulunduğu alanlar bizim sıkıca tutunduğumuz ve asla bırakmak istemediğimiz alanlardır. E bu alanlarda zaten bir takım sınavlar verdik ve vermeye devam ediyoruz. Şimdi ise Pürüta burada artık tamamen bir temizlik yapmaya geliyor. Yani dolayısıyla o sıkıca tutunduğumuz şey her neyse e, bununla alakalı artık e, büyük dönüşümler yaşanacaktır. Ama tabii ki Gözünüz korkmasın. Bunlar uzun vadeli etkileşimler. 2044 senesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Çok yavaş ve ağır bir şekilde yaşayacağız. Yaşarken bunu anlamamız çok da mümkün olmayacaktır. Eğer gerçekten nokta nokta haritamızı gözlemlemiyorsak ama geriye dönüp baktığımızda, evet şimdi tıpkı 2008'den bu tarafa yaşamış olduklarımız gibi büyük dönüşümler yaşatacak bizlere. Evet, toplum, sistemler, altyapı ve teknoloji alanlarında büyük dönüşümler yaşanacağını söyledik. Burada özellikle Plüton'un kova burcundaki etkileşimle baktığımız zaman aslında Plüton'un kova burcunda rahat hareket edeceğini de söyleyebiliriz. Bu anlamda... O gezegenin enerjisi ve burcun enerjisinin e, simyasının uyması e, bizi olumlu anlamda e, güçlendirecektir. Artık bireysel anlamda aslında kolektifin ne kadar büyük bir parçası olduğumuzu, çarkın bir dişlisinin bile ne kadar önemli olduğunu keşfedeceğiz arkadaşlar. Yani e, kalabalıklar içerisinde bir hiçmiş gibi hissetmektense o kalabalıkta o çarkın e, işlemesi için, e, dönmesi için... ...çok da önemli bir rolümüzün olduğunu fark edeceğiz. Yani o dişlinin aslında o çark için ne kadar önemli olduğunu keşfetmeye başlayacağız. Dolayısıyla her bir birey kolektif amaca hizmet etmek adına oldukça önemli ve yetkin olacak. Ve her bir bireyin özelliği, gücü, hedefi ve ideali, umutları ön plana çıkacak. Yani daha büyük bir amaç için, daha büyük bir güç için mücadele etmek ön plana çıkacaktır arkadaşlar. Evet, ee, kova burcu aynı zamanda aykırı ayrıksı olanı da sembolize eder arkadaşlar. Dolayısıyla bu zamana kadar ezilen, aykırı kabul edilen, dışlanan, toplum dışına atılan insanlar, durumlar, olaylar ee, bir şekilde ee, sanki yokmuş gibi ee, kabul edilen konulara ilişkinde artık bir ee, sistem değişikliği yaşanacaktır. Yani... Aykırının, ayrılıksının ezilenin artık daha da güçleneceği bir süreçten bahsedebiliriz. Yine e, kova burcu ve Plüto ilişkisiyle beraber yeni normal, yani yeni normallerin olacağını söyleyebiliriz. Normal algısı ve tuhaf algısının e, 180 derece değişeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bugünkü e, normal algımız oğlak burcu teması ile beraber parası olan, kariyeri olan, e, itibarı olan. Şahsiyetler, örneğin işte yöneticiler, örneğin üst düzey kamu memurları, örneğin bir şekilde mafyalar, parayı elinde bulunduran kişiler, söz sahibi insanlar. Ancak şimdi durum tam tam tersine dönüşebilir. Yani bu zamana kadar ezilen halksa güç onun elinde olacaktır. Bu zamana kadar ezilen, dışlanan kadınlarsa, çocuklarsa onların da artık sesi daha gür çıkmaya başlayacaktır. Bununla beraber... Bir şekilde paranın artık tek güç olmayacağını itibarın artık tek başına çok yavan kalacağını gösteren bir sistem. Bilgi, hak, ideal, umutlar ve hedefler çok daha güçlü hale gelmeye başlayacak. Yani bir insanın gerçekten istediği zaman, gerçekten samimiyetle bir yola baş koyduğu zaman nerelere ulaşabileceğini gösteren muhteşem başarı hikayelerine de şahitlik edebiliriz arkadaşlar. Zaten iletişimin çok hızlı olacağı, spiritüel konuların artık bu etkilerin çok daha hızlı bir şekilde tezahür etmeye başlayacağı ve aslında gerçek gücün tam anlamıyla umut, hayal ve bilgi olacağını fark edeceğimiz bir süreç olacaktır arkadaşlar. Ve birlikten kuvvet doğal ilkesiyle aslında gerçekten dışlanan 10 kişinin güçlü bir kişiye karşı çok dik bir şekilde durabileceği bir sistem de kurulacak gibi. Gözüküyor. Yani tuhaf olarak adlandırdığımız marjinal olarak adlandırdığımız insanların aslında yeni normal olarak kabul edilmeye başlanacağı bir süreçten bahsedebiliriz zaten ufak ufak bu etkileri yavaş yavaş deneyimlemeye başladığımız bir süreci hepimiz yaşıyoruz. Evet biraz karışık ve dağınık anlatmış olabilirim ama e, bütün ihtimalleri aklıma gelenleri çok da fazla e, oturup hazırlanmadan aktarmaya çalıştım sizlere. Yani önümüzdeki 20 yıl boyunca aslında konuşacağımız etkileşimler bunlar. Tabii ki bu videoyla kalmayacağız. Plutokova transdi bizleri de güncelleyecek ve sürekli bu bilgileri tazelemek ve yenilemek ihtiyacı hissedeceğiz. Dolayısıyla az çok önümüzdeki süreçte neler yaşayabileceğimizi veya çocuklarımızın hangi sistemle muhatap olacağını idrak edebilmemiz adına bence bu Kova Burcu ve Plütonik etkilerin senkronizasyonunu iyi bir şekilde idrak edebilmemiz gerekiyor. Tabii ki yine dilimiz döndüğünce aklımıza gelenler adedince bunları aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar sabırla dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle 2008 yılından bu tarafa haritasını bilenler Oğlak Burcu alanlarında ne gibi dönüşümler yaşadı? Lütfen yorumlarda paylaşalım arkadaşlar. Önemli e, çünkü bu gibi etkileşimler yalnızca geriye dönüp bakıldığı zaman fark ediliyor. Tabi bunun ikinci şansı da aslında son dereceler için 2023 senesinde tekrar, tekrar olacak yani tekrarlama fırsatımız olacak e, Plüto oğlak kuşağının son derecelerinde yaşanan etkileşimler için ama artık e, yavaş yavaş da Plüto kovaya doğru hazırlanıyoruz. Yani derecesel anlamda etkiler şimdiden başladı bile. Kanala abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Böylece ben de daha büyük bir kitleye ulaşmış olurum. Yine videoyu beğenmeniz, yorumlarınızı paylaşmanız önemli. Kanala destek olmak isteyenler, katıl butonundan aşağıda, teşekkür butonundan destek olabilirler. Yine aşağıda Telegram grubu linkimiz var. Bununla beraber Instagram opikus adresinden de beni takip edebilirsiniz. Ufak bir video paylaşacağım. Instagram hesabımdan ve YouTube hesabımdan. Ee, şartlarını henüz tam belirleyemedim ama hem 100 bin aboneye dair hem de yeni yıla dair. Bilmiyorum yeni yıla yetişir yetişmez ama e, bunu yapacağım inşallah. Ee, bunun için de ama e, beni instagram hesabımdan e, takip etmeniz gerekiyor. Telegram grubuna da katılırsanız ekstra bir avantajınız olacak. O yüzden e, youtube abonelerimin... Instagram hesabımda gelmesini tavsiye ediyorum. Çok fazla oralarda aktif değildim ama artık ufak ufak Instagram kültürüne de alışmaya başlıyorum arkadaşlar. Oradan bilgiye ulaşım daha kolay oluyor veya içerik üretmek de aslında daha kolay oluyor YouTube'a oranla bakıldığı zaman. Ee, teşekkür ediyorum destekleyen herkese ve ben hemen 12 burcu yorumlamak üzere Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Plüto'nun 20 yıllık kova burcu geçişinden bahsedeceğim. Tabii ki bunları zaman zaman güncelleyeceğiz. En genel formuyla aktarmaya çalışacağım bu video içerisinde özellikle. Plüto önümüzdeki 20 yıl boyunca 11. evinize ilerleyecek. Bundan öncesinde ise 2008 senesinde 10. evinize geçmişti. Özellikle burada kariyeriniz, toplumsal duruşunuz... İtibarınız, medeni durumunuz, tabii ki uzun bir süreçten bahsediyoruz. Birçok insanın medeni durumu değişiyor, işi değişiyor, sektörü değişiyor ama bunları çok daha yoğun bir şekilde deneyimlemiş olabilirsiniz. Bu süreçte özellikle güçlü tarafınızı göstermiş olabilirsiniz. Yani yeri geldiğinde masaya yumruğunuzu vurduğunuz bir süreçte yaşamış olabilirsiniz. Bununla beraber ebeveynler, aile büyükleri, otorite konumundaki kişiler, devlet, hükümet, Onların gücü Manipülasyonu karşısında bazen çaresiz hissetmiş de olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Prüto tepedeyken Siz daha çok güçlenirsiniz ama Güçlü kimselerin de daha çok manipülasyonla uğrayabilirsiniz. Kimseler derken tabii ki bunlar olgular, olaylar dahi olabilir. Yani çok güçlü dönüşümler ve değişimler yaşamış olabilirsiniz. Tabi Plüton 10. evimizden geçerken zaman zaman da yükseleninize kare görünüm yaptı. Dolayısıyla 2008'den bu tarafa yaşamış olduğunuz süreç özellikle bir dönemi çok daha sert geçmiş olabilir sizin için. Yani öldüm ve yeniden dirildim. Allah'ım her şeyimi kaybettim ve tekrar başladım dediğiniz bir süreç olabilir. Toplumsal itibar evlilik, kariyer, meslek, aile büyükleri, devlet, hükümet, resmi işlemler. Bu alanlarda büyük bir yıkım ve yeniden doğum süreci yaşamış ve deneyimlemiş olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Şimdi ise Plüton 11. evinize geçiyor. Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız değişiyor. Özellikle daha güçlü kimselerle Dostluklar ve arkadaşlıklar kurma eğiliminde olabilirsiniz örneğin. Yani siyasi anlamda güçlü olabilir, bir bakıma söz sahibi olabilir, aurası çok güçlü insanlar olabilir. Ee, sizin hedefleriniz, hayalleriniz, umutlarınız ve inançlarınız değişecektir. Yani daha çok güçlenmek istiyorum, maddi anlamda daha çok para kazanmak istiyorum, daha büyük bir kitleye hitap etmek istiyorum, kalabalıklarda güçlü olmak istiyorum diyeceğiniz bir süreç başlıyor. Ee, tabii burada Plüto'ya e, baktığımız zaman e, 8. eviniz, aslında 8. evinizin Yönetici gezegeni 11. evimizde. Bu da parasal gündemleri de vurgulamakta. Yani burada e, büyük yatırımlar, büyük sermayeler, eşin maddi durumu, eşle beraber girilecek projeler, ortaklı girişimler, e, arkadaşlarla beraber e, kurulacak organizasyonlar, dernekler, vakıflar, ticari iş birliktelikleri gibi konularda gündeme gelecektir. Aynı zamanda daha gizli konulara yönelmeye başlayacağınız. Bunlarla ilgili belki de bazı spiritüel topluluklara katılacağınız, kendi kişisel gelişiminiz için, kendi yaralarınız için, iyileşmek ve şifalanmak için bazı gruplar içerisinde olma ihtiyacı hissedeceğiniz bir süreç aktif olacaktır. Aynı zamanda bu dönemde büyük paralar kazanabilirsiniz. Hayallerinizden tam anlamıyla vazgeçip yeniden hayaller inşa etmeye başlayabilirsiniz. Evet. Dediğim gibi dostluklar, arkadaşlıklar büyük sınavlardan geçecektir. Yani bundan e, tabii uzun süre sonra şimdi hayatınızda olan arkadaşlar ve dostluklar büyük ihtimalle hayatınızda olmayacaktır. Çok daha farklı insanlarla diyalog halinde olmaya başlayacaksınızdır. E, aynı zamanda tabi ki idealleriniz değişecek. Yani kendinize koymuş olduğunuz hedefler değişecek. E, gücü ne şekilde elde ettiğiniz önemli olacak. Özellikle parasal anlamda güçlü olmayı çok isteyeceksiniz başkalarından bu süreçte destek görmek isteyeceksiniz maddi ve manevi anlamda ve buna göre de o kişilerle yolumuza devam edip etmeyeceğinizle alakalı bir çıkarım da ortaya çıkacak gibi gözüküyor sevgili koçlar. Genel hatlarıyla tabi Plüto Kova transiti bu şekilde çalışacak sizin haritanızdan. Bakalım yorumlarda buluşuruz. Buralardayız şimdilik. Sizler de Tekrar tekrar dinleyip yorumladıkça e, Bu yorumları da güncelleriz diye düşünüyorum güzel bir transit olsun bakalım neler bekliyor sizi ama e, Plüton'un oğlak burcu transitinden çok daha rahat olacağının müjdesini vererek başlayabilirim esasında e, Kanala abone olmayı yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın sevgiler Merhaba sevgili boğa burçları Plüton'un kova burcu transiti haritanızın 10. evinde etkili olacak Önemli çünkü e, sizin gibi bir sabit burca geçiyor plüto ve zaman zaman özellikle yükselenize e, sert görünümler yapacak. Bilhassa yükselen dereceniz e, 1 ila 5 derece arasında ise hemen 2023'te bile bu etkiyi hissetmeye başlayacaksınız. Ama tabi son derecelerde ise çok uzun yıllar sonra bu bahsedeceğim etkileri yaşayacaksınız. Şimdi plütonun 10. elinize geçmesiyle beraber e, toplum önünde nerede durduğunuz daha önemli bir hale gelecek sizin nazarınızda güç elde etmek yani topluluklar önünde güçlü olmak her zamankinden daha önemli hale gelecek. E, son yıllarda oldukça büyük sıkıntılar yaşadınız, büyük sınavlar verdiniz ve kendinizi yavaş yavaş keşfetmeye başladınız. Şimdi ise artık güç kazanmalıyım, daha da güçlenmeliyim, baş kaldırmalıyım, kafa tutmalıyım diyebileceğiniz enerjiler var. Bu zaman zaman aile büyükleri. Onların hayatındaki yaşanan değişimler, zaman zaman kariyerinizle alakalı büyük dönüşümler, yani bu süreçte aile büyükleriyle alakalı büyük dönüşümler yaşayabilirsiniz, eşinizin ailesiyle alakalı dönüşümler yaşatabilir süreç size, devlet, hükümet, elinde güç bulunduran kişilerle alakalı gündemler ortaya çıkabilir. Meslek değiştirebilirsiniz, istifa edebilirsiniz, emekli olabilirsiniz, farklı bir alana geçebilirsiniz, evlenebilirsiniz, boşanabilirsiniz. İnsanların bir şekilde sizinle alakalı ilk düşündüğü şey her neyse o sıfat, onun tam anlamıyla değişeceği bir sürece giriyorsunuz. Yani örneğin Doktor Ahmet yerine sanatçı Ahmet olabilir veya işte bekar Ayşe yerine evli Ayşe olabilir gibi. Yani bu anlamda... İnsanların sizin adınızın önüne koyduğu sıfatların tam anlamıyla değişeceği bir süreç. Şimdi Plüto Akrep 7. ev yöneticiniz. Özellikle evlilikler, ortaklıklar ve ikili ilişkiler alanında büyük bir dönüşüm süreci sizi bekliyor. Burada bilhassa birçok evliliğin güçlü bir süreçten geçeceğini söyleyebilirim. Bu dönemde başlayan evliliklerin de aslında çok güçlü olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani çok sağlam birliktelikler kurulabilir. Hem maddi hem manevi anlamda kopuşu da çok zor. Başlangıcı da çok zor. Oldukça da dönüştürücü ilişkiler ve bağlantılar kurulabilir bu süreçte. Partnerleriniz, ortaklarınız, muhattaplarınızın etkisiyle beraber dönüşeceğiniz. Belki de onların yönlendirmesiyle, onların rehberliğiyle ilerleyeceğiniz. Belki davalar, hukuksal süreçlerle muhatap olacağınız. Belki çok önemli danışmanlık hizmeti alacağınız insanlarla, rehberlerle, mentorlarla tanışacağınız bir süreçte aktif olabilir bu dönemde. Ama biraz doğranacaksınız zaman zaman. Çünkü çok çokça eleştirilebilirsiniz, çok fazla yargılanabilirsiniz bu süreçte ama her ne olursa olsun. Gücü bir şekilde elinize almayı başaracaksınız. Tabi burada gücün ne şekilde kullanacağınız tamamen sizin özgür iradenize bağlı olacaktır arkadaşlar. Zaman zaman ben ne yapıyorum ben kimim bu ben miyim diyebileceğiniz deneyimler bile yaşatabilir size. Plüto buradan geçerken. Ve gerçekten topluluklar önünde de büyük roller almaya başlayacağınız bir süreç olabilir siz sevgili boğa burçları için. Bakalım neler olacak uzun bir süreçten bahsediyoruz dediğim gibi özellikle ilk dereceler bunu yavaş yavaş hissetmeye başlamıştır bile diye düşünüyorum güzel bir süreç olsun arkadaşlar abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın sevgiler Merhaba sevgili ikizler burçları Plüton'un kova burcu transiti 9 evinizde etkili olacak e, Aslında güzel bir ev yükselenize de güzel bir açı yapıyor Plüto kova Plüto oğlak burcunda 8 evinizdeyken çok zorlu süreçler yaşadınız sevgili ikizler burçları Özellikle başkalarının dertleri, başkalarının borçları, başkalarının sorumlulukları, miras, nafaka, tazminat, eşin, ortağın, ailenin maddi durumu gibi konularda ciddi yıkımlar yaşamış olabilirsiniz. Hatta bazı ölümler, kayıplar da yaşamış olabilirsiniz. Plüto buradan geçerken. Hatta öldüm öldüm, yeniden dirildim dediğiniz süreçler, belki ameliyatlar, operasyonlar, ölümü benzer deneyimler, sağlık sorunları da yaşamış olabilirsiniz. Plüto 8. evinizden geçerken. Şimdi ise artık uzunca süre boyunca Plüto 9. evinizde ilerleyecek. 9. evle ile Plüto ilişkisine baktığımız zaman aslında çok farklı bir alana giriş yapıyorsunuz sevgili ikizler burçları. Bugüne kadar deneyimlemediğiniz bir alan. Belki yurt dışına taşınıyorsunuz, belki farklı bir insanlarla tanışıyorsunuz, farklı eğitimler alıyorsunuz. Hayat felsefeniz değişiyor, inançlarınız değişiyor. Saygı duyduğunuz insanlar değişiyor her şeyden önce. Bilgiye her zamankinden daha fazla önem verir hale geliyorsunuz. Bilginin peşinden koşuyorsunuz. Yani diğer diğer bilginin peşinden koşuyorsunuz. Ve kendinizi geliştirmek, entelektüel anlamda gelişmek, farklı insanlarla bir arada olabilmek, farklı şeyler deneyimleyebilmek sizin için önemli olacaktır. Bu süreçte tabii ki bazı hukuksal gündemler. ...yargısal sorunlar, hak ve adalet arayışı içerisinde yaşanacak büyük dönüşümlerde söz konusu olabilir. E, aynı zamanda inanç sistemlerine dair de dönüşümler yaşayacaksınız. Yani inançlarınızı da sorgudan geçireceksiniz... E, bugüne kadar dogmatik bir şekilde kabul ettiğiniz sistemleri sorgulamaya başlayabilirsiniz. Bu sorgulamaya sebep olacak, kendinize katmış olduğunuz değerler ön planda olacaktır. Sosyal çevrenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızı ve küçük çevrenizi daha büyük bir alana yaymak isteyebilirsiniz. Hakikatin peşinden, özün peşinden, bilginin peşinden koşmak isteyebilirsiniz. Bu süreçte de ezan okunmaya başladı. Gerçekten manevi anlamda büyük dönüşümler yaşayacağınızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani e, büyük bir ruhsal dönüşüm süreci sizleri bekliyor. Burada aynı zamanda Plüto, e, sizin haritanızın e, 6. evinin yönetici gezegeni e, demek ki bu öğretilerinizin, öğrendiklerinizin, size katılanların günlük hayatta da artık uygulanabilir olması önemli olacaktır. Belki. Bu inanç sistemine göre, bu öğretiye göre, bu felsefeye göre işinizi değiştiriyorsunuz, gündelik yaşamanızı değiştiriyorsunuz, beslenme şeklinizi değiştiriyorsunuz, hayatınızı da aslında o inandığınız şeye göre entegre etmeye başlıyorsunuz. Yani bilmek ve inanmak yetmiyor. Ben bunu yaşamak istiyorum diyorsunuz ve hayatınıza çekiyorsunuz bunu. Yani tam anlamıyla bir sistem değişikliği, ruhsal anlamda ve entelektüel anlamda size gelen bilginin realitede de artık hayatınıza işlevsel bir boyut kazandırmasından bahsediyorum. Tabi bu süreçte bazı inanç tartışmaları, bazı fikir tartışmaları iş ortamıyla alakalı yaşanabilecek sorunlar, iş değişimleri, sektör değişimleri yaşanabilir. Sağlıkla alakalı yaşanılacak sıkıntılar da belki sizi bu sorgulama ve arayış sürecine sürükleyebilir. Artık hayatınızda yeni bir yol çizmek için, bu yeni yolun manevi yapı taşlarını keşfedebilmek için. Büyük bir yolculuk sizi bekliyor sevgili İkizler Burçları. Bu süreçte sosyal medyayı daha aktif kullanabilirsiniz. Farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda insanlarla hasbihal gerçekleştirebilirsiniz. Ee, aynı zamanda yargısal konular, hukukçular, kanun adamları, e, bununla beraber eğit, eğitimciler, akademisyenler, öğretim görevlisi gibi e, alanlar da etkin olacaktır. Eğer bu meslekleri yapıyorsanız çok daha güçlenmeye başlayacaksınız. Bu alanlarda bazı gündemleriniz varsa özellikle işte lisans eğitimi almak, lisans üstü eğitim almak, test hazırlığında veya işte büyük kitlelere hitap etmek, akademik çalışmalar yapmak adına da oldukça verimli bir süreçten geçeceğinizi söyleyebilirim. Sevgili ikizler, burçları güzel bir süreç olsun. Tabii çok uzun bir vadeden bahsediyoruz. Şimdiden yavaş yavaş belki bazılarınız etkisini hissetmeye başlamıştır. Abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgiler. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Plüton'un kova burcu geçişiyle beraber 8. ev deneyimine başlayacaksınız. Plüto olak burcundayken 7. evinizdeyken çok zorlandınız. Çünkü tam karşınızda bir Plüto ile 15 sene geçirdiniz. Özellikle ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, açık düşmanlıklar, e, davalar, yargılar, e, danışmanlıklar, e, güvendiğimiz insanlarla alakalı büyük sınavlar verdiniz ve bir şekilde muhatabınızın, karşınızdaki insanın, eşinizin, ortağınızın, avukatınızın, e, danışmanlık hizmeti aldığınız kişinin veya yargısal sürecinizin sizi manipüle etmeye çalıştığı, sizi baskı altına almaya çalıştığı ve ilişkiler yoluyla aslında dönüşüp geliştiğiniz bir süreci geride bıraktınız. Şimdi ise Plüton 8. eve geçiyor. Aslında tabii Plüton'un 8. ev geçişi kendi doğal evi olduğu için nispeten rahat edeceği bir alandır ama 8. evde biraz krizleri getirir. Ee, açıkçası baktığımız zaman göremediğiniz bir alanda olacak ama 7. evdeki kadar e, hani göze göz, dişe diş bir enerji değil. Biraz daha e, ortaklı gelir ve giderler. eşin maddi durumu, e, miraslar, tazminatlar, hak edişler, toplu para, giriş çıkışları, borçlar, vergisel konular, e, sigortalar, tazminatlar, e, borçlar gibi kavramlar ön plana çıkacaktır. Bununla beraber Plüto 8. evinizdeyken aslında... Yaralarınızdan güçlenmeye başlayacaksınız. Yani kanayan yerlerinizle beraber aslında iyileşmeye başlayacaksınız. <gülüyor> ameliyatlar, operasyonlar, sağlık sorunları gündeme gelebilir. Büyük ameliyatlar geçirebilirsiniz. Tabi bazı ruhsal veya fiziksel kayıplar da bu dönüşüme eşlik edebilir arkadaşlar. Gerçekten... Ölüme yakın ruhsal deneyimler yaşayabilirsiniz. Yani mental olarak bittiğinizi, tükendiğinizi hissettiğiniz an ben çok daha fazla güçlüyüm ve yeniden ayağa kalkıyorum diyeceğiniz deneyimler olacaktır. Tabi bunlar gözünüzü korkutmasın. Bu süreçte işte hak edişleriniz varsa büyük paralar kazanabilirsiniz. Plüton'un bu geçişiyle beraber. Aynı zamanda büyük destekler görebilirsiniz. Maddi anlamda sizi destekleyecek, manevi anlamda size destek olacak insanlar. Yani güvendiğiniz insanlar... Ve güvenmediğiniz insanlar aslında kimin yanınızda, kimin dost, kimin düşman olduğunu fark edeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Biraz daha spritüel ve mistik konulara eğiliminiz artabilir. Gizli bilgiler, kendi gizli derininizde kalan durumlar, sırlarınız, arzularınız çok ön plana çıkabilir. Cinsellik bu süreçte sizin için çok önemli olabilir. Özellikle bir ilişkide derin bir bağ kurabilmek için hissedilen bu çekim, her zamankinden daha etkin bir şekilde çalışabilir. Siz kendi gücünüzü keşfetmeye başlayabilirsiniz. Büyük yatırımlar yapabilirsiniz. Büyük projelerde bulunabilirsiniz. Büyük borçlar altına girebilirsiniz hayalleriniz ve hedefleriniz için. Pluto aynı zamanda beşinci elinizin yöneticisi olduğundan çok güçlü, çok tutkulu aşklar da sizi bekliyor sevgili yengeçler. Gerçekten ...büyük dönüşüm yaşayacağınız ilişkiler olabilir. Yani e, miladınız olabilecek nitelikte ilişkilere açık olabilirsiniz bu sene. E, bu dönem daha doğrusu sene diye e, dil alışkanlığı. E, özür diliyorum ama burada tabii birçoğunuz çocuklarınızla alakalı, projelerinizle alakalı, gebelik, çocuk doğurmak, e, cinsellik, cinsellikle alakalı konular... Çok ön plana gelmeye başlayacak tutkular, arzular, hevesler, hayattan alınan tat ve keyif duygularına çok daha fazla odaklanacağınız bir dönem sizi bekliyor. E, büyük hayalleriniz vardır, kendi eseriniz vardır. Bu eseri sunmak, örneğin e, bir kitap hazırlarsınız, bunun için e, belli bir yatırım yaparsınız. Bunun için belki sponsorluk anlaşmaları yapar ve dış dünyaya sunarsanız bu derinlemesine çalışma halinin de aktif olacağı bir süreç olacak bakalım neler getirecek tabii ki ee, bizler burada olduğumuz müddetçe bunları zaman zaman güncellemeye devam edeceğiz. Güzel bir süreç olsun kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın sevgiler. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Plüto artık 6. elinizden çıkıp tam karşınıza geçiyor. Geçtiğimiz 15 yıl boyunca. Sağlığınız, hayat rutininiz, iş hayatınız, çalışma arkadaşlarınız, günlük prensipleriniz, bağımlılıklarınız, zaaflarınız, hayatınızın kalitesini etkileyen her türlü olayda büyük dönüşüm yaşadınız. Belki birçoğunuz sağlık problemleriyle uğraştı, belki çok sık sektör değiştirdiniz, meslek değiştirdiniz, belki iş arkadaşlarınızla alakalı bir takım sınavlar verdiniz ama bir şekilde hayatın içerisinde güçlü durabilmeyi başardınız, düşmanlarınıza karşı savaşmayı başardınız. Sağlık mücadelesi verdiyseniz başarılı bir şekilde çıkmış olma ihtimaliniz muhtemel. Şimdi ise plüto tam karşınızda. E, artık derbi başlıyor. <gülüyor> Burada artık önümüzdeki süreçte ikili ilişkiler yoluyla büyük dönüşümler yaşayacaksınız sevgili aslanlar. Evlilik, boşanma, ortaklık, ortaklığın fesi gibi kavramlar ön planda olmak üzere çok önemli kontratlar, anlaşmalar, taahhütler, sözleşmeler de gündeme gelecektir. Bazı sözleşmeler artık miadını doldururken yeni ve güçlü bağlantılarda kurulabilir. Bu süreçte ilişkiler ve ilişkilere bakış açınız büyük bir oranda değişecektir. Karşınızda güçlü kimselerle e, muhatap olabileceğiniz gündemler var. Bazı davalar, yargısal süreçlerle de muhatap olabilirsiniz. Bunlar sizi ciddi anlamda zorlayabilir. Aynı zamanda size mentorluk edecek insanlarla da tanışabilirsiniz. Bu süreçte danışmanlık hizmeti aldığınız avukatlarınız olsun, astrologunuz olsun veya ruhsal veya gündelik hayatta danışmanlık aldığınız insanlar. Bununla beraber baktığımız zaman... Rakiplerinizin ve mücadele ettiğiniz kişilerin de güçlü olacağını ve size daha güçlü savaşma öğreteceklerini söyleyebilirim. Yani burada aslında e, güce elde etmek adına nasıl bir mücadele verilmesi gerektiğini, nasıl bir savaş yaşanması gerektiğini artık farkında olacaksınız. E, tabii ki her türlü ilişki aslında bir bakıma birlik ve bir bakıma da mücadeledir. Dolayısıyla bu iki duyguyu da derinlemesine yaşayacaksınız. Çok derin ilişkiler kurabilirsiniz, çok derin birliktelikler kurabilirsiniz bu süreçte. Plüto aynı zamanda e, baktığımız zaman haritanızın dördüncü evinin yöneticisi demek ki birçok Aslan Burcu'na da çok güçlü evlilikler var. Çok güçlü ailevi birlikler var, e, çok güçlü ortaklıklar var, büyük yatırımlar var, e, aile gibi hissettiğiniz insanlarla kuracağınız bağlar var veya kopuşlar var. E, derinlemesine bir e, aslında yapılanma süreci var. Tabi bu illa evlilik bitecek anlamına gelmiyor. Çok büyük bir dönüşümden de geçebilir evlilikler. Ee, karşınızdaki ilişkilerden sonra hani gerçekten çok büyük sınavlar verdim dediğiniz ve artık aileye bakış açım, evliliğe bakış açım, ilişkilere bakış açım değişti diyebileceğiniz gündemler de var. Bir şekilde birliği kurmayı başarmalısınız bu süreçte. Ait olabilmeyi başarmalısınız. Zaten satürn buradan geçerken bazı sınavlar verdi size ama artık bunların daha sert ve daha büyük şekilde etkilerini deneyimlemeye başlayacaksınız. Ee, çok güçlü evlilikler de kurulabilir, çok güçlü ortaklıklar da kurulabilir. Aynı zamanda çok önemli anlaşmalar, sözleşmeler, taahhütler ve e, bir takım yükümlülüklerde Gündeme gelebiliriz sevgili aslan burçları bu süreçte tabii ki bunlar çok genel yorumlar zaman zaman bunları her zaman e, aktarıp reformize edeceğiz yani gözünüzü korkutmasın bu anlattıklarım genel manasıyla aktarmaya çalışıyorum e, kişisel doğum haritalarınız burada çok büyük önem arz etmekte evet güzel bir dönem olsun diliyorum abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum sevgiler merhaba sevgili başak burçları ve yükselen burcu başak olanlar Plüton'un Kova burcu geçişinden bahsediyoruz. Sizin 6. evinizde ilerleyecek. Tabii ki 2023'te Satürn de evden geçerken farklı deneyimler yaşayacaksınız ama o videomuzun konusu değil. Satürn'ün transitini de kısa zamanda çekmeyi planlıyorum. Bakalım. sıra ona ne zaman gelecek. Plüton'un bu geçişi, 6. ev geçişi özellikle gündelik hayat akışınızı tamamen değiştirecek bir geçiş olacaktır. Her gün vakit geçirdiğiniz insanlar, her gün yatma, kalkma saatleriniz, alışkanlıklarınız, e, bağımlılıklarınız, beslenme şekliniz, e, hayat akışınız, rutinleriniz, çalışma prensipleriniz, çalışma koşullarınız, iş arkadaşlarınız, varsa evcil hayvanlarınız, sağlığınız, sağlığınızla alakalı konular çok daha önemli hale gelecektir. Burada tabi bazen e, bazı kronik rahatsızlıklar nüksedebilir. De, Aslında bunların nüksetmesinin temel sebebi sizin Yeni bir hayat e, sürecine girmenizi sağlamak içindir. Yani bazı zararlı alışkanlıklarınız varsa bu ortaya çıkan sağlık problemleriyle beraber demek ki o alışkanlıkları bırakmanız gerekiyor. Yerine daha güzel alışkanlıklar eklemeniz gerekiyor gibi. Yani burada aslında ortaya çıkan günlük hayatın akışını bozacak nitelikte ortaya çıkan süreçler e, sizin hayatınızı güncellemeniz adına gelen e, zorluklardır. Aynı zamanda burada baktığımız zaman Plüton Üçüncü ev yöneticiniz. Demek ki fikirleriniz de değişiyor. Algılama şekliniz de değişiyor. Yani kendinizi düşünce yoluyla hasta ettiğiniz konular, çok fazla e, ağzınızdan çıkan cümleler, belki de şunu fark edeceksiniz. Yani e, hastalıkla alakalı, iş hayatıyla alakalı, hayat rutinleriyle alakalı ağzınızdan çıkan cümleler bir şekilde kaderinizi yansıtıyor. Konuşmayı öğreneceksiniz, düşünmeyi öğreneceksiniz. Neye ne kadar kafa takmanız gerektiğini öğreneceksiniz. E, kimlerle diyalog kurmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Eğer bazı mental yorgunluklardan kaynaklı yaşanan sağlık problemleri varsa bu zihni sakinleştirmeyi öğreneceksiniz. Yani zihniniz üzerine çalıştığınız zaman aslında hayatınızda büyük ve mucizevi değişimler yaşandığını fark edeceksiniz. Bununla beraber yeni iş anlaşmaları, sektör değişikliği, çok çalışmak, çok hizmet etmek, yeni fikirlerle, yeni projeler ve kararlarla günlük hayatın akışını değiştirebilmek. Belki yeni insanlarla yeni ekiplerle çalışmak. Sürekli bir fikir teatisi içerisinde bulunmak. sürekli beyin bombardımanı, fikir bombardımanı içerisinde yeni projeler, yeni fikirler, yeni oluşumlar, yeni sohbetler, anlaşmalar, görüşmeler oluşturabilmek. bununla beraber tabii ki günlük hayatımızın akışı dediğimiz zaman her şey etkiliyor. Yani bazen ilişkiler değişiyor, bazen yeni teklifler geliyor, bazen bir müddet dinlenmeye karar veriyoruz geri çekiliyoruz. Bazen bir sağlık sorunu yaşıyoruz ve oturup dinleniyoruz. Bunlarla alakalı aslında hem zihinsel süreçlerinizi hem bedensel süreçlerinizi senkron bir şekilde yönetmeyi başaracağınız, başarmanızın zorunlu olduğu bir dönemden geçeceksiniz. İş hayatınızla alakalı büyük ve güçlü dönüşümler yaşanabilir. Özellikle bir ekibin başında olmak, bir ekibi yönetmek, organize etmek gibi konularda oldukça şanslı olacağınız bir süreçte aktif olacaktır sevgili başaklar. Güzel bir süreç olsun diliyorum. Tabii ki bunlar çok genel yorumlar ve çok uzun vadeye yayılan yorumlar. Bunları da zaman zaman daha özel ve spesifik hale getirmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Sevgiler diliyorum. Hoşçakalın merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar plütonun kova burcu transitinden bahsediyoruz 5. elinizden geçiyor ee, yükselenize de güzel bir görünüm yapıyor işin aslı yani plüto oğlaktansa plüto kova ise çok iyi gelecektir çünkü plütonun oğlak burcu geçişiyle beraber aile hayatınız ebeveynleriniz yaşadığınız yer eviniz yuvanız burada o kadar büyük dönüşümler yaşadınız ki sevgili terazi burçları yani kimi zaman ailevi problemlerle uğraştınız kimi zaman Evinizle alakalı sıkıntılarla uğraştınız, kimi zaman taşınmak zorunda kaldınız, kimi zaman evliliğinizle alakalı büyük dönüşümler yaşadınız, memleketiniz, topraklarınız, ait olmak, aidiyet hissetmekle alakalı, bir yere köklenebilmek, kök salabilmekle alakalı çok büyük zorluklar yaşadınız ve artık sağlam köklerinizle beraber buradasınız. Sizi tebrik ediyorum çünkü çok fazla sarsıntı yaşadınız yani ruhsal anlamda büyük depremler ve sarsıntılarla Belki de e, gerçek anlamda da yaşamış olduğunuz depremler ve sarsıntılar vardı. Yani artık e, yerinizin neresi olduğunu, nereye ait olduğunu, nereye köklenmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Şimdi ise 5. ev. Biraz da e, mutluluk zamanı, üretme zamanı, e, yaratım zamanı. Burada özellikle Plüton'un 5. evinize geçişiyle beraber daha risk alır bir hale geleceksiniz. Yani riske açık bir moda gireceksiniz. Biraz daha büyük oynamak isteyeceksiniz. Ama tabi zaman zaman dikkatli olmanız da gerekecektir. Büyük şanslar elde edebilirsiniz ama büyük spekülasyonlara da çekilebilirsiniz. Çocuk sahibi olabilir. Çocuklarınızla alakalı büyük dönüşümler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda çok ilginç yatırım şekilleri e, piyango şans oyunları bu tarz eğilimleriniz olacaktır Aşk cinsellik biraz daha eğlenceye yönelik eğilimler bununla beraber sanatçıysanız sahne sanatları göz önünde olmak popüler olmak gibi temalar da ön plana çıkacaktır aynı zamanda e, Plüto ikinci evinizin yönetici gezegeni olduğu için parayla alakalı da çok e, ilginç bir sürece giriyorsunuz yani yeni yatırım kaynakları bu e, Özgüven ve özdeğer adına yapılacak bazı e, hamleler, bir eser üretmek, bir şey inşa etmek, yeni ve tutkulu aşklar, e, güçlü aşklar, e, yoğun cinsellik, e, çocuk üretmek, yaratmak, e, bir şeyleri ortaya çıkarmakla alakalı büyük bir isteğiniz arzunuz olacak. Büyük paralar kazanabilir, büyük paralar da kaybedebilirsiniz tabii ki burada kişisel doğum haritalarınız önemli ama... Şansınızın ve talihinizin sizin yanınızda olacağı bir süreç aktif olacaktır. Tabi sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için belki sizi destekleyen insanlar da karşınıza çıkabilir. Maddi anlamda size destek sağlayanlar da olabilir. Veya bir şekilde paranızı çoğaltacak argümanları da edinebilirsiniz. Kendi diğerinizi, kendi yerinizi, ben kimim, nasıl bir varlık sergiliyorum bunlarla alakalı kavramları... ...değerlendireceğiniz ve daha çok güçleneceğiniz ama aynı zamanda da biraz çılgınlıklar yapacağınız bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili teraziler. Bakalım neler olacak? Tabii ki bunlar çok genel ve uzun vadeli yorumlar. Zaman zaman bunları daha spesifik hale getireceğiz. Güzel bir süreç olsun diliyorum. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız da mutlu olurum sevgiler. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Plüton'un kova burcu transiti haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Burada özellikle büyük bir yapılanma sürecine gireceğinizi söyleyebilirim. Aslında Satürn'ün buradan geçişiyle köklenmek, ait olmak, aidiyet, aile için, memleket için, ev için, yuva için, ebeveynler için, ilişkiler için çaba sarf etmek adına ciddi sınavlar verdiniz. Şimdi ise bu uzun 20 yıllık döngüde Büyük bir yapılanma yaşayacaksınız. Aileniz, aile büyükleriniz, yaşadığınız yer, memleketiniz, kökleriniz, e, ait olduğunuz yer, topraklarınız, yatırımlarınız, e, bu gibi konularda büyük dönüşümler yaşayacaksınız. Zaten Pluto sizin yönetici gezegeniniz. Dolayısıyla aslında kökten bir iyileşme, kökten bir yenileşme sürecine girdiğinizde söyleyebilirim. Burada bugüne kadar ait olduğunuzu düşündüğünüz... Topraklar, aile, yerleşim yeri veya ruhsal anlamda ait olduğunuzu düşündüğünüz konularla alakalı büyük dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bazı ailesel, kalıtımsal sorunlar, travmalar varsa bunları iyileştirebilirsiniz. Kendinize yeni bir yaşam alanı inşa edebilirsiniz. Özellikle... Bazı aile sırları bu süreçte ifşa olabilir. Evlilikle alakalı ciddi dönüşümler yaşayabilirsiniz. Birçoğunuz evlenebilir, boşanabilir veya ev içerisinde büyük dönüşümler yaşayabilir. Birçoğunuz mülk anlamında, toprak anlamında güçlenebilir arkadaşlar. Özellikle yatırımlarınızı toprak, emlak, gayrimenkul alanlarına yapıyorsanız çok daha güçlü bir hale gelebilirsiniz. Hatta kendi, e, kendi alanınızı kurabilirsiniz aslında bakarsanız. yani Tabi ki tabiri caizse. Ee, malikaneler, çiftlikler, yükselen akrepler için önümüzdeki 20 yıl boyunca olabilir gibi gözüküyor. Nasıl olabilir diye saralım tabii ki. Neden olmasın yerine. Ee, burada tabii daha geniş bir aile, ailede ailede genişleme, ailede küçülme, birlikte yaşadığımız insanlarla alakalı değişimler. Ee, Anneniz, annenizle alakalı konular ee, ve sizin kendinizi iyi hissettiğiniz aslında alandır. Dördüncü ev konfor alanıdır. Yani burada bir dönüşüm var. Burada bir değişim var. Yani ben bugüne kadar burada yaşarken kendim bu mahallede yaşarken kendimi iyi hissediyordum. Ailemle beraber iyi hissediyordum. Ama artık oralarda iyi hissetmiyorum. Oraya aitmiş gibi hissetmiyorum dediğiniz konular gündeme gelebilir. Bunu tabi sadece ruhsal alanda yaşayabilirsiniz, fiziksel alanda yaşayabilirsiniz, birçok farklı alanda yaşama ihtimaliniz de var. Ama her ne olursa olsun biraz zorlanacaksınız. Çünkü yükselenize de kara görünüm yapacak dördüncü ve dördüncü ev aslında bizim kara kutumuz gibidir. Yani geldiğimiz aile, atalar, konfor alanımız, mahremimiz dördüncü ev ile ilişkilidir. Bunlarla alakalı bazı büyük dönüşümlerde yaşatacaktır sistem. Ve bu da aslında sizin büyümenizi, sizin e, güçlenmenizi sağlayacak değişim ve dönüşümler olacaktır. Zaten yükselen akrep olarak plütonik etkilere alışıksınız. <gülüyor> Zaten hayatınız bu ritimde ilerliyor ama e, bu alanlarda değişim ve dönüşümler olabilir. Özellikle emlak e, piyasasında etkin rol alabilirsiniz. Miraslar kalabilir bir çoğunuza. Ee, yeni mülkler edinebilirsiniz. Bunlarla alakalı bir takım sınavlarda söz konusu olabilir. Sevgili akrepler güzel bir süreç olsun. Tabii ki bunlar çok genel yorumlar. Bunları zamanla daha spesifik hale getirmeye çalışacağız. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum sevgiler. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Plüton'un kova burcu transiti. Geçtiğimiz süreçte ikinci evinizdeydi. Şimdi ise üçüncü evinizde parasal konularda ciddi sınavlar verdiniz. Yani büyük paralar kazandınız. Çok paralar harcadınız. Bazen parasız kaldınız. Bazen çok iyi iş fırsatlarıyla karşı karşıya kaldınız. Ama paranın bir şekilde güç olduğunu fark ettiğiniz bir dönem yaşadınız. Ve kendi değerinizi, hayattaki yerinizi de belki kazandığınız paraya göre, yatırımlarınıza göre değerlendirdiniz. Bu süreçte de bilemiyorum. Şimdi ise... Üçüncü ev konularında yani iletişim diliniz değişiyor, zihninizin çalışma prensipleri değişiyor, çevreniz değişiyor. Tam anlamıyla bugün muhatap olduğunuz insanlar, sık görüştüğünüz insanların e, değişeceği bir sürece giriyorsunuz. Tabii ki çok uzun vadeli bir süreç. Bunlar bir günde bir sabah kalkıp da yaşanılacak değişimler değil ama uzun vadede artık etrafınızdaki insanların zihinsel anlamda size hitap etmediğini fark etmeye başlayacaksınız. Yani... E, Özellikle bilgi paylaşımı önemli olacak yani o insanların size ne kattığı sizin için önemli olacak yani ben bu insanlarla bu kadar mesai harcıyorum bu kadar vakit geçiriyorum bu insanlar bana ne katıyor? Örneğin sabahtan akşama kadar dedikodu yapan insanlarla bir aradasınız ve artık bu sizi rahatsız etmeye başlayacak. Zaten Plutokova bilgi arayışı içerisindeyiz. Yani size bir şey katacak insanlarla bir arada olmak istiyorsunuz. Çünkü bir söz vardır biliyorsunuz insanlar etrafındaki beş insanın ortalamasıdır diye. Yani bu söz tam olarak sizin için bu transiti özetleyen bir cümle. E, hal böyleyken hitabet önemli olacak sizin için. Güçlü bir hitabet yönü keşfedebilirsiniz kendinizde bu arada sözleriniz çok etkili olabilir mesela çok güzel anlaşmalar görüşmeler yaşanabilir kardeşler kardeşlerle alakalı gündemler ön plana çıkabilir bazen güç mücadeleleri veya kardeşlerinizin güçlenmesi etrafınızdaki insanların güçlenmesi de söz konusu olabilir aynı zamanda düşünce, düşünce anlamında bazen yıkıcı düşünceler bazen de çok güçlü kararlar arkasında duracağınız gündemler olacaktır ki plüto 12. ev yöneticiniz buradan aslında geçmişte kaybettiklerinizi telafi etmek istiyorsunuz, travmalarınızı iyileştirmek istiyorsunuz. Özellikle bu süreçte terapi almak, e, zihninizi kontrol etmek, mental sağlığınızı düzenlemek adına geçmişte bağlantılı bazı konuları keşfedebilirsiniz. E, aynı zamanda tabii ki e, kullanılan cümlelerin, sarf edilen sözlerin her zamankinden daha önemli olduğu bir süreç. Yine Trafik, trafikte zaman geçirmek, seyahatler, araç alımı satımı gibi konular, ticaret, ticaretle alakalı gündemler, eğitimlerle alakalı da büyük dönüşümler yaşatacaktır. Size belki birçoğunuz taşınacak, şehir değiştirecek, çevre değiştirecek, farklı insanlarla diyalog halinde olmaya başlayacak. Çok önemli kontratlar yapacak veya çok önemli kontratların da sonuna gelecek. E, tabii ki uzun vadeli bir etkileşimden bahsediyoruz sevgili yerler. Güzel bir süreç olsun. Bunları tabii ki zaman zaman daha spesifik formda izah etmeye çalışacağım. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum sevgiler. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Sevgili oğlak burçları, geçmiş olsun büyük bir transiti geride bıraktığınız 2008 yılından bu tarafa plüto sizinle beraberdi. O kadar çok şey yaşadınız ki, o kadar büyük dönüşümlerden geçtiniz ki anlatamam. Ama bu süreçte nasıl ayakta durulması gerektiğini de çok iyi bir şekilde öğrendiniz. Gücü en sonunda elde etmeyi başardınız. Şimdi ise Plüto ikinci geçiyor. Ve e, maddi manevi değerler alanınızı dönüştürmeye başlayacak. Belki çok büyük paralar kazanacaksınız. Belki çok büyük harcamalar yapacaksınız. Belki kendi değerinizi artık inşa etmeye başlayacaksınız. Özellikle ben bugüne kadar kendime ne kattım? Ben bugüne kadar kattıklarımla ne menfaat elde ettim? Ne kadar kazanıyorum? Hangi konumdayım? Hangi yerdeyim? Neye sahibim? Değerlerim nelerdir? Gibi sorgulamaları çok yoğun bir şekilde yapacağınız bir süreç içerisinden geçeceksiniz ki. Burada Pluto sizden zaten 11. ev yöneticiniz. Yani para çok gündemde. Büyük paralar kazanmak, hayaliniz var. Büyük kitlelere ulaşmak, kariyerde yükselmek, topluluklar önünde artık kendi titrenizi ilan etmek, çıkıp insanlara kendinizi anlatmak ve bunu da belki bir kazanca çevirmek. E, sosyal ortamlarda, arkadaş ilişkilerinde, göz önünde olmak, güçlü olmak, kendinize bu dünyada, bu topluluk içerisinde, bu kitle içerisinde bir yer edinmek çok önemli olacaktır. Tabii e, birçok oğlak burcu eğer haritalarında e, destekleyici etkileşimler varsa çok büyük paralar kazanabilir bu süreçte arkadaşlar. Çok büyük paralardan bahsediyorum. Ve bu büyük paraları aslında kolektife katkı için, kitlesel amaçlar için, Büyük idealler ve hedefler içinde kullanabilirler yani büyük girişimlerde bulunabilirler, büyük şirketler kurabilirler, büyük bağlantılar, organizasyonlar, dernekler, vakıflar içerisinde görebiliriz oğlak burçlarını. Tabii ki bunların bazı getirileri ve aynı zamanda götürleri de olacaktır. Yani çokça harcama yapmak da gerekecektir. Aynı zamanda sahip olduğunuz şeyler değişip dönüşecek. Belki eskiden... Bir ev sahibi olmak, bir araba sahibi olmak sizin için önemliyken şimdi o paraya sahip olmanıza rağmen farklı şeylere sahip olmak isteyeceksiniz. Bir derneğe, bir yatırıma veya insanlık için çok önemli bir hizmet veren bir şirkete örneğin yani bilemiyorum ama güç kavramlarınız ve değer kavramlarınızın değişmeye başlayacağı çok uzun vadeli bir süreçten bahsediyoruz. Sevgili Oğlak burçları tabii ki bunları zaman zaman daha spesifik formda da yorumlamaya çalışacağım. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Sevgilerimi gönderiyorum sizlere. Hoşça kalın. Merhaba sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar. Evet Plüto burcunuza geçiyor ve önümüzdeki 20 yıl boyunca Plüto'yu burcunuzda misafir edeceksiniz. Geçtiğimiz süreçte 2008'den bu tarafa yaşamış olduğunuz süreçte çok ciddi bir bilinçaltı yapılanma sürecinden geçtiniz. Büyük kayıplar verdiniz. Kontrol edemediniz. Hayatınız ellerinizin arasından sanki kayıp gitmiş gibi hissettiğiniz çokça zaman geçti. Ama ruhsal anlamda büyük bir güç kazandınız. Artık kendinizi tanımaya başladınız. Geçmişinizi keşfetmeye başladınız. Travmalarınızla yüzleştiniz. Geçmişinizle yüzleştiniz. Şimdi ise artık Güç zamanı tabi bu güçte kolay kolay gelmiyor. Zaten kova burçları uzun zamandır büyük sınavlar veriyor. Şimdi ise artık daha net, o bilinen halinizden daha sert, daha keskin bir imajınızın olacağı döneme giriyorsunuz. Tabi plüto bu noktada 10. evinizden yönetecek gezegen olduğu için... Bunun için sizin e, toplumsal imajınız, kariyeriniz, toplum önündeki tetirinizin önemli olacağı da bir süreç olacaktır. Mesleki anlamda büyük başarılar elde etmek, güçlü evlilikler yapmak, güçlü kimselerle iş birlikteliklerinde bulunmak çok önemli olacaktır. E, kendi gücünüzün farkına varmaya başlayacaksınız. Yeri geldiğinde manipüle edebilecek, yeri geldiğinde gücünüzü kullanabilecek durumda olacaksınız. Ama aynı zamanda... Ee, tabii ki bu gücü nasıl kullandığınızla doğru orantılı olarak zaman zaman büyük dönüşümlerde yaşayacaksınız. Ee, eski siz ve yeni siz arasında büyük bir fark olacak. Yani aslında artık öyle bir sürece giriyorsunuz ki bugünkü siz tamamen yıkılıyor ve yeni bir siz inşa ediyorsunuz. İmajınız değişebilir, insanların sizi koyduğu yer değişebilir, insanların sizin hakkınızdaki görüşlerini tamamen değiştirecek yeni bir profil inşa ediyorsunuz. Sanki kendinizi yeniden tasarlayıp inşa ediyorsunuz. Böyle bir sürece giriyorsunuz sevgili kovalar ama bu tabii ki uzun bir sürece ve vadeye yayılacağı için bunu yavaş yavaş deneyimlemeye başlayacaksınız. Belki bu bahsedeceğim etkiyi birçoğunuz 10 sene sonra yaşayacak. Belki hemen hissetmeye başlayacaksınız veya başladınız bilemiyorum ama... ...çok daha güçlü, avurası çok daha geniş ve hem ruhsal anlamda hem de maddesel dünyada güç sahibi olmayı önemseyen bir kova profili görüyoruz. Burada özellikle sizin hangi alanda olduğunuz, kimlere kimleri yönetebildiğiniz, yönlendirebildiğiniz, komite edebildiğiniz önemli olacaktır. Bakalım neler getirecek bu süreç sizlere? Merakla bekliyoruz tabii ki çok uzun bir vadeyi aktardığım için zaman zaman daha spesifik yorumlarda paylaşacağım güzel bir süreç olsun kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın sevgiler merhaba sevgili balık burçları plütonun kova burcu transitinden bahsediyoruz bu transit 12. evinizde etkili olacak 20 yıl boyunca Büyük dönüşümler yaşayacaksınız. ruhsal anlamda. Zaten 12. ev sizin alanınız. Aslında o alanı hakimsiniz. Yani evet kontrol dışı bir alan. Bilinç dışı travmalar. Geçmiş, geçmişteki insanlar. E, bu dünyaya gelmeden önceki yaşam. Bu dünyadan gittikten sonraki yaşam. Ama burada artık büyük bir yapılanma yaşayacaksınız. Bu süreçte özellikle spiritüel konular, manevi konular çok daha fazla dikkatinizi çekebilir. Ruhsal alanda büyük bir olgunluk elde edebilirsiniz. Özellikle geçmişle alakalı travmalarınızı iyileştirmek ve şifalandırmak için harika etkileşimler yaşayacaksınız. Bunları yaşarken tabii bazen bir takım kayıplar da veriyoruz yani hayatımızda. Bir şeylerin farkına ne yazık ki onların yokluğunda varabiliyoruz. Tabii ki maddesel konulardan bahsetmiyorum ama bu da ihtimaller dahilindedir. Sağlıkla alakalı da çok daha dikkatli olmanız gereken bir süreçtir. E, parasal kayıp yaşamamak adına bütçenizi kontrol edebilirsiniz. Ama aslında Plüto sizin 9. E, evrenetici gezegeniniz olduğu için burada inançlarınızla alakalı büyük bir dönüşüm yaşayacağınızı söyleyebilirim. Özellikle yükselen balıkların e, bu dönemde çok radikal kararlarla çok uzak diyarlara gitmesi, taşınması, kıtalar arası e, yerleşimler, seyahatler, farklı kültürler, farklı insanlar... Farklı çevresel koşullar, farklı inanç sistemleriyle bir arada olması gibi temalar vurgulanıyor. Bununla beraber inançlarınızı sorguluyorsunuz. Ait olduğunuz çeleden artık sıyrılıyorsunuz. Farklı kültürler keşfetmek istiyorsunuz. Dünyayı keşfetmek, dünyaya açılmak istiyorsunuz. Birçok yükselen balık burcu önümüzdeki 20 yıl tası tarağı toplayıp dünya seyahatine başlayabilir. Yani dünya turuna başlayabilir. Çok çılgın e, hamleler yapabilir, birçok e, dünyevi izlekten vazgeçebilir, çok daha ruhsal bir alana da geniş e, geçiş yapabilir gibi gözüküyor tabii ki. Bunlar uzun vadeli etkileşimler, kiminiz bunu şimdi yaşayacaksınız, kiminiz 10 sene sonra, kiminiz 15 sene sonra ama... Böyle bir döneminiz olacak. Plüton'un kova burcu geçişi esnasında sevgili yükselen balıklar. Tabii ki daha spesifik, daha özel yorumları, daha dar bir alanı çerçevelediğimiz yorumları zamanı geldiğinde aktaracağız inşallah. Güzel bir süreç olmasını diliyorum sizler için. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip, paylaşmayı unutmayın lütfen. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar Plüton'un kova burcu transitini aktarmaya çalıştım sizlere. Bayağı uzun ve yorucu bir video oldu benim için. Umarım faydalı olur. Umarım e, kafanızda netleşir bu süreç. Tabi aktardıklarım gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Bizler zaten bunları yaşıyoruz. Bunları yaşayıp e, deneyimlemek için zaten bu dünyaya gelmiş ruhlarız. O yüzden e, hepsi boyut değiştiriyor, form değiştiriyor ve esasında bizim yolculuğumuzun, hikayemizin e, kahramanları e, ödülünü alıyor. Tabii ki Plüto Oğlak transitini e, belki o dönemler astroloji bu kadar yaygın değilken ki Plüto Kova ile beraber astroloji de artık büyük ihtimalle e, birçok insan e, çevresinde kabul görmeye başlayacaktır ki görmeye başladı bu süreçte ama. 2008 yılında Plüto oğlak transitinden belki sizler haberdar değilken, belki yaşınız o dönemlere çok uygun değilken nasıl korkmadıysanız ve bu sürecin içinden geçtiyseniz yine bu sürecin içinden geçmeye devam edeceksiniz. Yani süreç bizimle beraber akıyor arkadaşlar, dönüşüm bizimle beraber ilerliyor. Ve aslında biz de kendimizi yeniden inşa ediyoruz ve zaten bunu deneyimlemek için buradayız. Yerimizde saydığımız müddetçe, aynı kaldığımız müddetçe ee, yolculuğumuzun hiçbir anlamı ve ehemmiyeti bulunmamakta. O yüzden keyifle bu sürecin de içerisinden geçmeye devam edelim. Hep birlikte diliyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kanala destek olan, abone olan, yorum yapan, beğenen, paylaşan, beni Instagram'dan takip eden, Telegram grubumuza katılan hatta kanala maddi destek olan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Danışmanlık için bana ulaşmak istiyorsanız Instagram @opicus adresinden ulaşabilirsiniz. Hakeza opikusastroloji gmail.com adresinden de ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda yine dediğim gibi önümüzdeki süreçte hazırlayacağım çekilişten istifade etmek isteyen arkadaşlar mutlaka instagram hesabımı takibe alsınlar ee, tavsiyesinde de bulunmak isterim çünkü e, yıllar önce böyle bir çekiliş yaptığımda e, kazanan arkadaşların instagramda e, sağlaması gereken şartları sağlamadığından e, kaybettikleri olmuştu yani bu konuda artık e, keskin ve net kurallar vardır çok fazla esnemek doğru değildir yani bir e, prosedür varsa onu gerçekleştirmek gerekir sevgiler saygılar hoşçakalın